Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Fall Guys. Son dönemde çıkan oyunlardan bir tanesi bu yaklaşık bir ay gibi bir süre oldu. Ve internette böyle çılgınlık neticesine ulaşmış bir oyun haline geldi. Nasıl bir oyun? Böyle küçük. Minions dediğimiz bir film vardır. Belki hatırlayanlar vardır aramızda. Onlar gibi böyle yaratıklar var. O yaratıklarla beraber çeşitli parkurlarda koşuyoruz, eğleniyoruz ve o parkurda belli bir sıralamaya girmeye çalışıyoruz. Online oyun ve birçok hani beraberimizde farklı oyuncularla beraber oynuyoruz. Belli bir parkurda ve belli bir sıraya girdiğimiz zaman bir sonraki oyuna geçiyoruz. Yalnız böyle anlatması kolay. Eğlenceli bir oyun. Çok güzel parkurlar var ama o kadar da kolay değil oyunu oynamak. Yani dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Ee, ve hani Ben de yaptığım denemelerde hatta kızımla da oynamaya çalıştık biz bunu. Ee, oldukça eğlendiğimizi söyleyebiliriz ama çok kolay olmadığını söyleyeyim. Şimdi gelin bakalım oyun bize neler sunuyoruz. Evet şimdi oyunu açtık biz indiriyoruz. Bu arada oyunla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, oyunu İki şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha doğrusu iki platformda kullanabiliyorsunuz. Birinci platformumuz PlayStation. PlayStation'da PSN aboneleri bu oyunu ücretsiz olarak oynayabiliyor. Satın almak isterseniz de 89 TL fiyatı var. E, PC tarafında ise Steam üzerinden satılıyor. 38 TL'ye alabiliyorsunuz. Bir de 12 TL'lik bir paketi var. Kıyafet paketi gibi bir şey var. Onunla arasınız 50 TL ama onu almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi start tuşuna basıyorum ve oyunumuz başlıyor. Eğlenceli bir oyun olduğunu söyledik. Bütün grafikler böyle çok büyük renklerle şeyle yapılmış. Evet şu anda minyon tarzı dediğim gibi bir şey, ay, yaratığımız var. Böyle bir şey giymiş üzerine. Play diyelim arkadaşlar. Play tuşuna bastık. Çok da eğlenceli sesleri var bu arada. Onları hafiften veririm arada da. Şimdi oyunu açtığınız zaman diğer oyuncuları bekliyoruz. 60 tane oyuncu olması gerekiyor aynı anda. Şimdi başladık 60 oyuncuya. Klavyeden oynayacağız arkadaşlar. Şu an 58 taneyi bulduk. 57 oldu. Düştü bu sefer. Bir kişi düştü herhalde. Evet bekliyoruz hala. Evet şu an 60 oldu. Nasıl oynanacağını bize söylüyor. How to play, how to play diyor. Çok eğlenceli, çok komik bir arayüzü var bu arada, onu söyleyeyim. Evet, şimdi bir parkurda başlıyoruz Bir farklı farklı parkurlar var. Bunları siz seçemiyorsunuz, oyun sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Evet, şimdi 60 yarışmacımız aşağıda görüyorsunuz. Evet. Şu an bizi gösteriyor, gördüğünüz gibi. Klavyeyle oynuyoruz dedim, başlattık koşmaya. Düşmememiz lazım. Düşersek Allah. Slime'a düştük. Koşuyoruz, koşmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok eğlenceli. Ah. Yürüyün, yürüyün, hadi, hadi. Ah, oh. uff, hayır. Olga ile ilerliyoruz, çok da renkli. Görüyorsunuz. Böyle şeylerden geçiyoruz. Allah. Kapılarda sıkıştık. Ah. geçtik. Eyvah. Balonlar var, balonlara dikkat. Top, ah vurdu. Kaç bir daha vurdu kaç Kaç Özgür kaç Evet bunları geçtik şimdi bu taraftan Slime'ın içinden geçiyoruz tekrar Oy Allah Koş koş koş koş <gülüyor> Huhu. Kazandım Vallahi ilk seferde kazandım Şimdi böyle bir ekran gösteriyor arkadaşlar o Her oyunun sonunda bunu gösteriyor Düşenler gidiyor alanlar kalmış oluyor ve biz de buradayız şu anda görüyorsunuz ekranda 42 kişi geçti 60 kişiden şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz şimdi burada kendisi seçiyor siz belirleyemiyorsunuz seçtik bu arada tek tekli da oynayabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Ama böyle çoklu oyun çok eğlenceli. Çevrimiçi oynamak çok eğlenceli. Şimdi yeni parkura geldik. Gate Crash diye geçiyor bu parkurumuz. Bayağı zor bir parkur. Bakalım bunu geçebilecek miyiz? Hadi bismillah. Başlıyor oyun. Yürü koşun, yürü. Koş koş koş koş koş koş. Kapılar burada açılıp kapanıyor. Yetişmeniz lazım. Allah yetişemedik. Evet şimdi açıldı. Koşmaya devam ediyoruz. Al of. Allah çok feci çaktı. Allah bir adam da çarptı bana ya. Oo. Evet, çok güzel. Eyvah, çok geride kaldım. Bu sefer geçemeyeceğim herhalde. Çok güzel. Hadi hadi hadi koş koş koş koş koş koş koş. yetişemedik. Evet, belli bir sayı geçtikten sonra siz de o sayıda kalınca, aşağısında kalınca ne yazık ki geçemiyorsunuz arkadaşlar. Evet bu sefer 31 kişi kalmış. 42'den 31 kişiye düştük. Böyle böyle azalıyor anladığım kadarıyla. Evet bu sefer geçemedik. Üzüldük mü? Evet biraz üzüldüm arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi bekliyoruz tekrar oyuncuları diyor. Biraz daha oynayalım. Oo bu sefer döner bir platform üzerindeyiz. Bu arada biz onu Steam'den aldık arkadaşlar. 38 lira verip bilginiz olsun. Evet. Şimdi ben... Şu an oynayamıyorum ama başka oynayan oyuncuları izliyorum şu anda arkadaşlar. Mesela başka oyunculara bakabiliyorsunuz böyle. Yani elendikten sonra bu hale geliyorsunuz ne yazık ki. Eğer elenmeseydim ben oynayacaktım. Elendiğim için başkalarını izliyorum. Çıkalım. Yani biz çıkalım buradan. Bir tur daha oynayalım bari. Bakalım bir puan versin bana. Yani çok iyi değil durumumuz. Tamam diyelim şimdi buna. Tekrar oynayalım bakalım. Şimdi yine en baştan en baştan başlayacağız. Bu sefer yine bir 60 kişiyi beklememiz gerekecek. Bir tur daha oynayalım. Sonra videomuzu sonlandıracağız zaten. Eğlenceli bir oyun olmuş. Ben beğendim ama çok kolay değil. Yani... İlk bakışta bir çocuk oyunu gibi geliyorsunuz ya böyle renkler parlak renkler maviler morlar kırmızılar sarılar uçuşuyor havada ama o kadar kolay değil arkadaşlar yani göründüğü kadar kolay bir oyun değil onu söylemiş olayım ama eğlenceli mi eğlenceli bir oyun güzelce oynuyoruz belki ben oynayamıyorum dur bu arada onun yorumunu yaparsınız altaya eğer ben çok iyi oynuyorum falan filan gibi iddianız varsa da aşağı yorum yazın en azından bizi de görmüş olalım evet yeni parkurda az önceki parkurda tekrar başladık. Şimdi hiç parite diyor bu parkurun adı. Hadi bakalım. Evet. Adamımız burada fall guys'ımız, düşen adam demek biliyorsunuz fall guys, düşen adamlar daha doğrusu. Hadi koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Allah! Koş koş koş koş koş koş yukarıdan gidemedik, aşağıdan gidelim. Evet, şimdi böyle dairesel şeyler var. Onların içinden geçtik. Evet, çok iyi gidiyoruz. Buraya geçeriz bu sefer, hadi oğlum. Allah, kapı kapandı. Sıkıştık burada. Ya bu balonlara dikkat etmek lazım. Buna bir vurdu mu? Of. Şekil olduğu gibi. Of, yine ağzımızı burnumuzu. Kırdılar. Of, çarpmadan gitmek lazım bunlara. Bir de kayıyor burası çok. Slime bu. Slime'dan geçmek çok zor. Ee, hayır. Elimi ne olduk. Bu sefer geçemedik. Evet. Yine başarısız oldum. 54, 53, 52, 43'e kadar düştük. Diğerleri aşağı uçuyor. Ne yazık ki ben yine geçemedim arkadaşlar bir sonraki aşiri level'a geçiyor ama burada siz oynayamıyorsunuz geçebilsin. Geçseydik oynayabilecektik. Sadece bakıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kısmet diyeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Çıkalım buradan biz artık çık. Oynamamıza gerek yok artık. Çünkü şu anda başkasına bakıyorsunuz. Siz kendiniz oynayamıyorsunuz bu şeydeyken çıkıyoruz. izlemeye gerek yok diyorum ben. Yine de bir puan vermiş. İşte 3-5 bir şey aldık ama tabii geçemediğimiz için bir işe yaramıyor bu puanlar. Evet arkadaşlar Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte çok popüler bir oyun oynan ve dünya çapında da milyonlarca kişinin oynadığı Fall Guys isimli oyunu oynamaya çalıştık. Çok başarılı olamadım ben gördüğünüz gibi. Eğer siz çok başarılı olduğunuzu iddia ediyorsanız yorumlarda bize bu fikirlerinizi esirgemeyin. Ben oynayamamış olabilirim ama bir parça zor olduğunda söylemekte fayda var. YouTube abone abonersiniz diye tahmin ediyorum ama değilsiniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Haftaya yeni bir bölümle görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz arkadaşlar.